Bir önceki videoda kafa karıştırıcı bulmuş olabileceğiniz bir konuya kısaca açıklık getireyim. Farkına varmamış olabilirsiniz ama bir satırı bir skalerle çarpma durumundan bahsederken bir A matrisi tanımlamıştım. N'ye N, N matrisiydi. A1 1, A1 2, A1 N'ye kadar ve böyle devam etmiştik. Sonra herhangi bir satır seçtik. Bu satırdaki elemanları şöyle belirttik. A1 1, A2, a, I, 2, a I, kadar aşağı doğru devam ettik. Bu da son satır oldu. AN1'den n'ye ne, kadar. A'nın determinantını bulmak istediğimde bir notasyon hatası yaptım. A'nın determinantını bulurken bu satır boyunca değerler aldım. Öncelikle bu satırı seçtim ve yazdım. Satranç tahtası örüntüsünü uygularız. Eksi 1 üzeri i artı j. Önce birinci terim bulalım. i artı 1 çarpı a i 1 çarpı alt matris. a i 1'in bulunduğu satır ve sütunu sildiğiniz zaman oluşan matris a i 1'in alt matrisidir. Bir önceki videoda böyle yazmıştım ama bu yanlış. 2 2 ve 3'e 3, 3 matrisler için determinant bulduğumuzda bu ortaya çıktı. Alt matrisle ile değil, alt matrisin determinantıyla çarpıyorum. Ve tabii ki a i 2 çarpı alt matrisi artı a, i n çarpı alt matrisine kadar diye yazmıştım. Videoda böyle yazmıştım. ama bu yanlış. Şimdi hatalı kısmı farklı bir renkte yazayım da bunların aynı şey olduğunu görelim. Bunların her birinin determinantı demeliydim. A'nın determinantı eşittir eksi 1 üzeri i artı 1 çarpı a i 1 çarpı a i 1'in determinantı artı, 1 üzeri i artı 2 çarpı a i 2 çarpı a i 2 alt matrisinin determinantı, artı eksi 1 üzeri i artı n çarpı a i n çarpı a i n alt matrisinin determinantına kadar. İspatın mantığını değiştirmese de alt matrislerle çarpmadığımız konusunda dikkatli olalım istedim çünkü bu bayağı zor bir işlem olurdu. Neyse o kadar da kötü değil, sonuçta bu bir skaler. Ama determinant bulurken alt matrisin determinantıyla çarpıyoruz. n x n matrisinin determinantının öz yineli tanımında bunu görmüştük ama ben yine de açıklamak istedim.